Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz City Series tarafından üretilen Aurex 3 Wireless Mouse. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak şunu söylemem lazım size. Aurex 3 hem kablolu versiyonu var hem de kablosuz bir versiyonu var. Bizim bugün inceleyeceğimiz versiyon kablosuz olan versiyonu. Yani bu mouse kablo söz konusu değil. Hem bluetooth hem de Wi-Fi aracılığıyla mouse'unuzu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi kablosuz derken şöyle bir kablo çıkıyor kutu içeriğinde. Dilerseniz bunu takıp hem mouse'unuzu şarj edebiliyorsunuz hem de kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ayrıyeten şu tarz bir aparat da geliyor. Kutuya birlikte bu bir uzatma adaptörü arkadaşlar. Eğer bilgisayarınızda Type-C girişi yok ise şu Wi-Fi modül setini şuna bağlayıp buradan yine bir Type-C kablosuyla USB'den çıkış alabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylığı da düşünmüş SteelSeries. Şimdi arkadaşlar gelelim faremizin performansına. İlk olarak tasarımla başlayalım incelememize. Daha sonra bize sunduğu özelliklere, işte artılara ve eksilere değineceğiz. Şimdi tasarım olarak baktığımız zaman Aerox 3 gerçekten çok farklı bir çizgide duruyor arkadaşlar. Neden? Genel olarak baktığımızda böyle fare tarafında özellikle de içi görünen böyle devre kartına kadar görebildiğimiz farelere çok fazla alışkın değiliz. Ki hele oyuncu tarafında hiç alışkın değiliz. Malum biliyorsunuz oyuncular fareleri biraz daha hor kullanıyor. Ne bileyim işte yemeğini, içeceğini vesaire hepsini masasında yedikleri için bu ekipmanların ıslanması, işte tozlanması, arasına yemek kaçması vesaire bir sürü şey söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla fare tasarımlarında ben böyle bir şeye ilk defa... Denk geldim diyebilirim. Izgara tarzı bir tasarım çizgisi var burada. Yani farenin devre kartını net bir şekilde baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Artta bir aydınlatmalarına kadar her şeyi gözüküyor. Bu aklınıza şu soruyu getirecektir. Ya bunun üstüne su döküldüğünde ya da ne bileyim bir sıvı döküldüğünde vesaire olduğunda bu bozulmaz mı? Enteresandır arkadaşlar ama bu farede Toza ve suya karşı son derece dayanıklı bir koruma var. Evet yani biz buna mesela su da döktük. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar gerçekten. Şaşırtıcı bir şey ama her türlü fare çalışmaya devam ediyor. Bu konuda kafanıza soru işaretleri olmasın. Ama arasına ben bir şeyler kaçırırım düşürürüm diyorsanız o zaman tasarım tarafında en azından farklı bir fareye yönelebilirsiniz. Çünkü hani içerisine bir şeyler düşürmeye son derece müsait bir yapıda fare. Şimdi... Tasarımları genel itibariyle bu şekilde diyebiliriz. Aşırı bir tasarım çizgisinden kaçınılmış ama oyuncu faresi olduğunu direkt olarak RGB aydınlatmaları sayesinde anlayabiliyorsunuz zaten. Toparlamak gerekirse tasarım tarafında bence güzel bir fare. Yani en azından diğer farelere nazaran kıyasladığımızda farklı bir tasarım var. Çok hafif, aşırı bir hafiflik söz konusu arkadaşlar. Eski dönemde ağır fareler modeli biliyorsunuz. Oyuncu fareleri genel itibariyle ağır olurdu bu ağırlığın yanına bir de kutu içerisinden ağırlık barları falan çıkardı. O ağırlık barlarını vesaire takardık. Şimdi ise özellikle böyle son 1-2 senedir hafif fareler daha çok moda olmaya başladı. Bu farenin ağırlığı da 66 gram arkadaşlar. Gerçekten çok hafif bir fare. Eğer şimdiye kadar hep ağır fareler kullandıysanız bunu elinize aldığınızda sizi biraz zorlayabilir ve oyunlardaki performansınızı da düşürebilir. O yüzden bir şöyle bir ölçüp tartıp deneyimleyip almanızı tavsiye ederim ben. Eğer şimdiye kadar ağır fareler kullandıysanız. Gelelim bu Aurex'un bize sunduğu diğer nimetleri arkadaşlar. Bunda SteelSeries TrueMove Air isimli bir sensör teknolojisi kullanmış. Bu sensör teknolojisinin genel itibariyle başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani şu şekilde her yüzeyde size muazzam performans sağlıyor. Biliyorsunuz eski mouse'larda mousepad kullanmadan fareyi kullanmak bir böyle işkenceye dönüşebiliyordu. Lakin artık yeni nesil mouse'larda bunlara hiç ihtiyaç yok. Ki Aurex 3 wireless'ten hiç mi hiç ihtiyaç yok arkadaşlar? tahta olsun Cam olsun camda bile gayet net bir şekilde çalıştığını ben deneyimledim. Yani mouse gayet muazzam bir şekilde çalışıyor. Eğer sensör tarafında kafanıza takılan soru işaretleri varsa bunlardan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Bu sensör sizin beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır arkadaşlar. Bu arada mouse'da 1 milisaniyelik bir gecikme süresinin olduğunu belirtelim. Ayrıca City Series şu kliklere de arkadaşlar 80 milyon tık ömrü biçmiş. Yani 80 milyon kere tık tık tık tık yaptığınız bile bu fareye bir şey olmuyor. Fare üzerinde 6 tane programlanabilir tuş var. Bunları biliyorsunuz. Her oyuna göre ayrı atamaları yapabiliyorsunuz. Ya da City Series'in uygulama arayüzüne girip çeşitli kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama arayüzünden arkadaşlar şu RGB aydınlatmasını bile özelleştirmeniz mümkün. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Tabi söz konusu kablosuz mouse olacak kafanızda takılan soru işaretlerinden birisi de muhakkak ki pil ömrü olacaktır. Bu farenin pil ömrü de son derece tatminkar arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımızda tek bir şarjda 200 saate kadar bir pil ömrü sunuyor. Bluetooth tarafında. Wi-Fi ile kullanmak isterseniz de 80 saatlik bir Pil bahsedebiliriz. Bluetooth ve Wi-Fi arasında geçiş yapmak da çok kolay arkadaşlar. Farenin alt kısmında bir anahtar yerleştirilmiş. Bu switchi sağa kaydırdığınızda Wi-Fi'ye geçiyorsunuz. Ortada tuttuğunuzda mouse kapanıyor. Sola kaydırdığınızda ise Bluetooth'a geçmiş oluyorsunuz. Zaten fare Bluetooth'ta arama yaparken altındaki RGB aydınlatma mavi renkte yanıp sönüyor. Wi-Fi tarafında arama yaparken de beyaz renkte yanıp sönüyor. Dolayısıyla... Farenin hangi modda olduğunu da rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Örneğin ben şimdi mesela diğer bilgisayarda Bluetooth'da kurmuştum. Bu bilgisayarda Wi-Fi'de kurdum. Bluetooth'a geçirdiğim anda o bilgisayara geçiş yapıyor. İçerideki bilgisayarıma geçiş yapıyor. Wi-Fi'ye geçirdiğim anda da buradaki Monster'a geçiş yapmış oluyor. Yani bunu bu şekilde hem Bluetooth hem Wi-Fi üzerinden tanımlayarak iki bilgisayarda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kafanıza takılan soru işaretlerinden biri de şu olabilir. Ben bunu konsolda ya da Mac'te kullanabilir miyim? Zaten kutu üzerinde de yazıyor arkadaşlar. PC, Mac ve Xbox desteği sunuyor bu fare. Yani bu fareyi oyun konsolunuza bağlayabilirsiniz ya da Mac'iniz üzerinde kullanabilirsiniz. Mac'te de zaten direkt olarak Bluetooth üzerinde tanıtıp kullanmanız mümkün oluyor. Gerçekten basit bir şekilde kurulumu olduğunu söyleyebiliriz. SteelSeries'in uygulamasını arkadaşlar SteelSeries'in sitesine gerek orada engine.com Host Download kısmı var. Oradan giriyorsunuz ve SteelSeries Engine için en son sürümü indirebiliyorsunuz rahat ve basit bir şekilde. İndirdikten sonra zaten direkt Majir ekranında kurulu olan ekipman geliyor. Yani hangi SteelSeries ekipmanı o anda bilgisayarınızda kuruluysa bunları rahat bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Direkt olarak bu çıkıyor ve ayarları da arkadaşlar yine son derece basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, bunlardan da bahsettiğimize göre gelelim arkadaşlar faremizin fiyatına. Dediğim gibi incelemenin en başında da söylediğim gibi bu farenin kablolu bir versiyonu da var. Kablolu versiyonun fiyatı 700 Türk lirası civarında. Kablosuz yani bu elimizde tuttuğumuz farenin fiyatı ise arkadaşlar 1000 Türk lirası. Genel itibariyle malzeme kalitesiyle evet kaliteli bir mouse oyuncuların İsteklerine cevap verebilen bir fare. Fakat 1000 lira sanki biraz fazla gibi açıkçası. Dolayısıyla burada fiyatların biraz daha düşmesini bekleyebilirsiniz dilerseniz. Malum şu anda kurlarda bir düşüş söz konusu. Kurlardaki bu düşüş muhtemelen dışarıdan ithal olarak ülkemize gelen ekipmanlara da etki edecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü yurt dışında 99 dolar gibi bir fiyatı vardı yanılmıyorsam. 99 dolar baktığınız zaman... 700 lira yapıyor. Eğer biraz daha düşerse ya da ülkemizdeki fiyatlar güncellenirse e, fiyatların biraz daha düşmesini ben bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Evet bu incelememizde sizlere ST-Series'in Aerox 3 Wireless mouse'unu faresini tanıtmaya çalıştık. Dediğim gibi farenin tek eksi yanı belki şu tasarım çizgisi olabilir. Ki burada da tasarıma ben çok fazla hani böyle eksi artı demek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz tasarım biraz zevke göre değişen bir şey. Kimisine göre bu tasarım çizgisi çok hoştur. Ama kimisi de der ki ya bu benim için tehlikeli bir tasarım çizgisi. Ben oraya işte kırıntı dökerim bir şey olur. Bir şeyler kaçar toz kaçar. Onun temiziyle uğraşmak istemem vesaire diyebilir. Dolayısıyla burada tasarım bana göre e, açıkçası biraz böyle e, feil diyebilirim. Ne bileyim ben sonuçta buralara bir şeyler kaçabilirim. Evet kaçabilir. Sonuçta arkadaşlar biliyorsunuz klavyemizin arasına bile o kadar e, toz, saç, kıl, tüy bir sürü şey kaçıyor. Dolayısıyla burada da farenin içine girmeyeceğinin garantisi yok. Tamam evet bu farenin devre kartına zarar vermeyecek belki ama günün sonunda kötü bir görüntü ortaya çıkarabilir. İkinci eksisi ise farenin arkadaşlar tabii ki az önce de belirttiğim üzere fiyatı hani fiyat haricinde de çok böyle önemli bir eksisinin olduğunu söyleyemem. Dediğim gibi SteelSeries Engine arayüzünden dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. RGB kısmını e, tuş atamaları vesaire yapabiliyorsunuz. Sonuç olarak günü kurtarıyor mu? Evet kurtarıyor ama eğer ben böyle çok profesyonel bir oyuncu değilim, çok böyle oyun da oynamıyorum diyorsanız çok size göre bir fare değil. Ama ben profesyonel bir oyuncuyum, günüm 6-7-8 saati bilgisayarın başında oyun oynayarak geçiyor, ekipmanlarımın da böyle üst seviye olmasına önem veriyorum diyorsanız o zaman SteelSeries Aerox 3'ü almanızı tavsiye ederim. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.